Thank you. Maddeki silüet. Bir Bir Abi Altan çok tatlı lan ben böyle şey görüyorum Aynen yani öyle <gülüyor> Aynen öyle <çorba> içtik beraber <gülüyor> Olur Okul koridorunda. On iki olduk artık. On iki olduk artık. Yok yatma Ergün Kaya. Yok Come on, please!